Diğer okumuzu açmış durumda atlayız. Sınav sınav tamamladık. Üçüncü, devam Başkanı'nın kağıt üyeler. Divan başkan şu anda biz Şu anda geçici olarak seçildik. Evet. E, oylama'ya sunalım. Oylama e, sunalım. E, Hasan Hüseyin Akbaba'yı, İsmail Keşan ve Emre Karakay'yı biz. Divan Hıfır'ı olarak öneriyoruz. E, bir oylama yapalım. Kabul edenler. Kabul Teşekkür, Teşekkür ederiz. Kabul edin. Buyur başkan. Öncük şeye geçiyoruz. Faaliyet ilerleme okunması. Faaliyet ve değerlendirme raporun okunması. Tamam. Bunlar evet. direnç gibi Mustafa evet. tutucu arkadaşımız burada. Tamam bunların hepsini ben hepsini Buyurun. buyurun. buyurun. Hapsali Büyük Muhtarımız Halit Gören, Divan Başkanım, Yönetim Kurulu üyelerimiz, ve değerli Hapsalılar, Hanımefendiler, Beyefendiler, Üçüncü Genel Kurulu'muza hepiniz hoş geldiniz. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Tabii kanunlara, kurallara uyarak, daha önce yaptığımız, genel kurularda biraz daha farklı oluyor. Bu genel kurulumuz. Çoğunluğu bilmiyorum. başkanın çoğunluğumuz çoğunluğu var. Yani. Var çoğunluğu var. Bakın var bak çoğunluğu. Faaliyet <gülüyor> raporlarımızla ııı e, ya da nereden başlayalım? Önce bir konuşmak istiyorum. ama. Şimdi almış olan faaliyet ve derece Faaliyet raporumuz işte birbirine bağlı olduğu olan şeyler. Iki bin sekiz genel kurulunda nek 2005 yılında kurulmuş oldu 2006 yılında Mart ayında birinci genel kur yapıldı 2008 Aralık ayında da ikinci olan genel kurulu yapıldı ikinci olan genel durumda tamkatımızda ağzı o zaman yaklaşık 50 gibi resmi üyemiz vardı. Derneğin daha önceki dernekler gibi bir akıbet olacak diye biz böyle bir serzenişte bulunduk. Ne yapalım, ne edelim diye ki alaka yok diye. İşte orada, burada olan abilerin bir kısmı, Hacı abi de hatta genel konumuzdaydı. Muhammed abi. Ne istiyorsun dediler, yani ne yapmamız yani? Hedefimden dedim, hedef olmayan bir yerden yokum. Üç dört senedir dedim, mücadele ettim. Bir hedef, bir çalışma görmedim. Bunu şimdi uzatmaya gerek yok demiştim. Oradaki abilerimiz yine e, Divan Başkanımız Hasan Hüseyin Hakkıboğa abimizdi. E, ne istiyorsun dediler. Yani ne, ne hedefin ne dediler. Ben de en azından dedim, bir yerimiz olsun. Bir hareketten çıkalım dediler. E, sağ olsun yaklaşık 30 35 kişi bana taahhütte bulundu burada. Sen dediler çalışmalara başla. Biz senin arkandayız, yanındayız. Belediyeler arkamıza terahüç ettiler sağ olsunlar. O taahhütlerin 80 %90'ı gerçekleştirdik. Biz de çok kısa zamanda araştırmaya girdik. Ünalan Mahallesi'nde alalım dedik. Köylerimizin Kalamalı olduğu bu mahallede, diğer alalım dedik. Yaklaşık Ağlık'tan işte Şubat ayına kadar bir araştırma yaptık. 3-4 yine baktık. Sonuç itibariyle şu anda bulunduğumuz mekan o zaman şartlarında bize uygundur. Burayı 85 bin liraya aldık. Tabii seksen bin lirayı bir anda çıkardık. Belmez durumumuz yoktu. Bir hafta ya da iki hafta gibi kısa bir zamanda ııı e, biz arkadaşlarımız sağ olsunlar. Yani burada tek tek isimlerini zikretmek isterim ama yani burada bizim zamanımız da yetmez. Başkalarına da haksızlık etmemek için onların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tek tek sizlere dolaşarak yani gayrimenkul yaklaşık 35-40 gün milyarını bir, bir zamanda topladık. Geri kalanını da tabii bu aşamada e, alalım mı, almayalım mı, yapalım mı, yapmayalım mı derken ben şahsen hep alınmasından yanaydım. Yani hiç para da olmasa biz burayı alırız, en kötü ihtimalle gayrimenkul alıyorsunuz yani. 1 lira, 2 lira eksine ya da fazlasına satılır. Hani hiçbir zarar olmayacağını biliyordum. Hacı İhsan'da de, bize destek oldu. Bize üç dört aylığına borç para verdi. Biz burayı bir hızla aldık. Bura o zamanın şartlarında kelebir gibi gözüküyordu. Yani böyle iki katlı dernek olabilecek bir alanda zaten böyle bir yer bulmak mümkün değildi. Fiyat olarak da bize uygundu. Bunun hemen tapu yapılması gerekiyordu. Biz genel kurulda gayrimengül için de almıştık bu e, ııı göre hareket edemiyorsunuz. Dernekler müdürlüğüne yazı yazalım, oradan izin alıp kapı işlemini öyle yapıyorsun Yaklaşık bu da bir ay sürdü. Yazışmalar oluyor. Bu arada da bu binanın sahibinin bazı sıkıntıları vardı. Buranın haciz durumu vardı. Yani bir hafta içinde bizim kapı yapmamız gerekiyor. Biz Halihistan'da teklifte bulunduk. Bak parayı sen veriyorsun. Gel buranın kapısını senin üzerine yapalım. Olmaz dedi. Yani buradaki e, abilerin, arkadaşların çoğu da, bilir. yani kim istiyorsa onun üstüne yapalım. Yani bizim burada yaklaşık beş altı yüz ya da bir milyar gibi bir kaybımız olacağı belliydi. Ama burası zaman zamanda böyle bir yer bulma şansımız yoktu. Kısa zamanda tapu yapılması lazım olduğunu. Haklı mı? Biz yok, yok. ya kendimiz, rahmetli yani olarak ben gittim, aldım. Bana biraz olun, lütfen. Burayı köyümüzün adına tabii bu değişik şeyler konuştu. Yani bunlara dediğim gibi girmek istemiyorum ama ufak böyle bir 10 15 defa rica ediyorum. Ne yaparsanız yapın herene bu konu bu küçüklerse çok önemli şeyler değil. Bize halenle söz ya işte Ahmet lafçı kendi adına buraya almış milletten para topluyor. Güvenemiyoruz, edemiyoruz gibi böyle hiç hoş olmayan şeyler oldu. Ben şunu söylüyorum. Bizim köyümüzde kötü insan yok. Diyelim ki en kötü yani en adim insan dahi olmuş olsa böyle bir şey yapabilir mi ya? Köyün adına para toplayıp da üstüne, ya yapar mı ya? Ben inanmıyorum, kesinlikle yani. Bizim köyümüzden öyle bir insan çıkmaz. Ya Ahmet Lafcı'nın yaptıkları bugün bellidir. Yani biz ona mı istiyacımızdan yani? Bu bizi üzdü. Bundan dolayı e, bir iki arkadaşa kırmızdığımız var. Ama genel olarak köyümüzün yüzde doksan diyelim. Ben çok memnunum, Allah razı olsun. Bana gerekir ve güvendiniz destek verdiniz, para verdiniz. Burayı aldık. Ya kısa zamanda da, yani bir ay hikaye gibi kısa bir zamanda da derneğin üzerinde biz orayı devrettik. Yani şu anda derneğimizin malıdır. Deniyor ki, ya birisi çıkar yarın bir yönetim gelir, abuk sabuk yönetim gelir deniyor. O yönetim burayı satarsa ne olur? Bakın abiler, dernekçilik eskisine göre kolay. Ama bazı şeyler yapmak o kadar basit değil. Biz 50-55 üyeden aldık, yani yeni, yeni yönetim girerken, şu anda bizim yönetimimiz yaklaşık 180 gibi, yani 20'si, bu resmi olarak söylüyorum bak, ayrı üyelerimiz var, bunları resmi olarak sayarsak yaklaşık 250 gibi üyemiz var. Bunun yanında hanım üyelerimiz var, bizim normalde, yani dini geçmesi lazım, diyelim. Yani. Gayrimenkul de diyelim ki 500 tane bizim üyemiz oldu. Burayı satmak için beş yüzün üçte ikisi ne yapar? Ya da işte şu anki pozisyonda 170'in yetmişi üçte ikisi ne yapar? Üçte ikisinin isteği olmadan kimse buradan, ahmet lafı da kim olursa olsun, buradan böyle bir şey satamaz da yapamaz. O kadar kolay değil. Yani sizlerin izni olmadan buradan hiçbir şey satamaz da, satılmadı. Yani öyle bir şey yok. Kanunsuz bir şey yaparız. Derneğimiz kanunsuz bir şey yapar. İşte teröre bulaşır, benzeri şeylere bulaşır. O zaman da devlet kimseyi bırakmaz, alır, burayı eee geçirir. Başta da söylediğim gibi, dernekçilik hem kolay hem zor. Şimdi genel kurullar, daha önceki yapılan derneklerimiz genel kurullardan olayı kapandı.